Şimdi burada başlıyor, hikaye böyle başlıyor ve buradan e, tüm Türkiye'ye yayılıyor. 1930'da da İzmir Spor kuruluyor, yani bunlar tesadüf mü? Yani İzmir'de futbolun başlamış olması aslında tesadüf değil. Hep kaybetsin ama sen yine hep şampiyon olmuş gibi sev. Bu talebi karşılayabilecekleri en maliyetsiz çözüm de futbol taraftardı.